7'ye eksi 1 ve eksi 3'e eksi 1 sıralı ikilerinden geçen doğrunun eğimini bulunuz. Evet. Hızlıca bunların grafiğini yapalım, böylelikle nasıl göründüklerini görselleştirebiliriz. Şimdi ilk noktamız 7'ye eksi 1. Pekala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu x eksenimiz. 7'ye eksi 1. Evet, 7'ye eksi 1. Eksi 1'imiz tam burada. Tabii ki bu y eksenimiz. Diğer noktamız neydi? Eksi 3'e eksi 1. Demek ki yatay düzlemde 3 birim geriye doğru gidiyoruz. Eksi 3'e doğru, sola doğru. Y koordinatımız ise hala eksi 1. Yani o da aşağıya doğru olacak. Peki, böylelikle bu iki noktayı birleştiren doğru neye benzeyecek? Aynı şuna benzeyecek, bu şekilde görünecek. Şimdi bize 7'ye eksi 1 ve eksi 3'e eksi 1 sıralı ikilerinden geçen doğrunun eğimini soruyorlar. Bu doğrunun eğimini bulun. Bunu bulmanın yolu ise, y değerindeki değişim bölü x değerindeki değişimdir. Ya da bazen bunun m değişkeniyle ile gösterildiğini görürsünüz. Bu da ikinci y koordinatı, eksi birinci y koordinatı bölü, ikinci x koordinatı, eksi birinci x koordinatıdır. Eğer ben x koordinatında biraz ilerleyip fazlaca yükselirsem, bayağı dik bir doğru elde ederim. Eğer çok ilerleyip, Az yükselirsem, o zaman elimde bayağı düşük bir eğim olur. Bu aslında tam olarak burada olan şey. Başlangıç noktası 7 ya da eksi 3 olabilir. Eğer eksi 3'e eksi 1'den 7'ye eksi 1'e doğru gidersem, yatan yönde bayağı ilerlemiş olurum. x değerim eksi 3 burada ve 7'ye kadar gidiyor. Böylece x'teki değişim, benim x değerindeki değişimim 11'imdir. Eksi 3'ten 7'ye gidebilmek için x değerimi 11'im değiştiriyorum. Peki benim y değerimdeki değişiklik nedir? Pekala, buradaki y değerim eksi 1. Ve buradaki y değerim hala eksi 1. Yani y değerimizdeki değişim 0. Yani x değerini ne kadar değiştirirsem değiştireyim, y değerim değişmemiş. Buradaki yim yatay değişimimiz 11'imken, Dikey değişimimiz 0 birim. Yani yukarı ya da aşağı gitmemişiz. Buradaki eğim 0. Eğimimiz 0. Ya da başka bir deyişle, doğrumuzun eğimi yok. Tamamen düzgün, tamamen yatay bir doğru. Bu 0. Buradaki eğim 0. Buradaki diğer formülleri de biliyor ve kullanıyor olabilirsiniz. Ama emin olun hepsi aynı şeyi anlatıyor. Daha açık hale getirmek istiyorum. Bunların hepsi size sadece yükseklik bölü gidilen mesafe demek istiyor. y değerindeki değişim bölü x değerindeki değişim sadece eğimi hesaplamak için bir yol. Hadi bunu da uygulayalım böylece konu oturmuş olur. Yani diyebiliriz ki y'deki değişim bölü x'deki değişim bize eğimi verir. Eğer biz bunu başlangıç olarak alırsak ve bunu bitiş noktanız olarak alırsak o zaman buradakine x1, buna y1, buna x2, buna da y2 diyebiliriz. Eğer bu bizim başlangıç noktamızsa, bu da bizim bitiş noktamız. Böylelikle buradaki eğim, y'deki değişim y2 eksi y1, yani eksi 1 eksi eksi 1, bölü x2, yani eksi 3, eksi x1. Yani 7. Payımız eksi 1 artı 1 olur. Paydamız ise eksi 3 eksi 7 eksi 10 olur. Bir kez daha eksi 1 artı 1 0 bölü eksi 10. Yani değerimiz hala 0. Burada 10 yerine eksi 10 elde etmemizin tek nedeni başlangıçla bitiş noktalarının yerini değiştirmemizdir. Buradaki örnekte biz bunu başlangıç noktası olarak aldık. Ve buradaki noktayı da bitiş noktası olarak aldık. Buradakinde ise bitiş ve başlangıç noktalarını değiştirdik. 7'ye eksi 1 bizim başlangıç noktamızdı. Ve eksi 3'e eksi 1 bitiş noktamızdı. Eğer şuradan başlarsak x değerimizdeki değişim eksi 10 olacaktır. Ama y değerindeki değişim hala 0 olacaktır. Yani nasıl yaptığımıza bakmaksızın bu doğrunun eğimi sıfırdır. Sonuç olarak bu yatay bir doğrudur. x eksenine paralel bir doğrudur.